Yol damatın, tabi kurallarına uygun yapılmamış. Bunu biz Büyükşehir'e bütün ince detaylarına raporladık. Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş bu konuya duyarlı oldu. Hemen talimatı verdi. Yolumuzun çalışmasını başlattık. Hayırlı uğurlu olur inşallah. artık Polatlı gelişiyor. Hem eee Polatlı'mızın kırsal hem de Haymana'mızın kırsal mahallelerine hitap eden bu bay işte Ördek Gölü tarafına, Haymana tarafına, Edebat yolunun da genişletilmesi gerekiyordu. Öncelikle evet, buradan hem Mansur Başkanımıza, Polat genişleri Müdürlüğümüze ve personeline teşekkür ediyorum. 45 yıldır AKP hükümetinin ee, Polatya gerçek anlamda bir şey yapmadığını açık bir şekilde bu gözükmekte değil. Mesela canlı duvarlarımız var, mezarlıklarımız var, köy yollarımız e, artık kullanılmaz e, hale geldi. Mesela yirmi yüzyılda dair arazi yollarını açıyoruz.